İstanbul'da, Siirt'te, yurt dışında neler ötüyorsunuz? Şimdi önce hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle bu hassasiyetinden dolayı artı Siirt Haber'e başarılar diliyorum. İnşallah çok yakın zamanda Türkiye'nin sayılı haber ajanslarına girer diye temenni ediyoruz. Şimdi vakfın çalışmaları birkaç yönlü. Birim eğitim var. Şimdi eğitim konusunda şu anda kurslarımız var Kur'an kurslarımız var Vakıfta 200 tane talebemiz var genç çocuk 90 tane kız talebemiz var Hanımlar haftada dört sefer sohbet yaparlar orada ve ders görüyorlar keza erkekler de aynı şekilde onlar da ders yapıyorlar eğitimin Tabii şu anda başka bir boyutları da var mesela şu anda Afrika'da da eğitimimiz var İslami bir okulumuz var orada ve bu İslami okulda 150 talebemiz var. Aslında kapasite 500. Fakat 500 de şu anda bakmak hayli zor. Çünkü yemeğinden, içmesinden, elbisesine kadar hepsi biz karşılıyoruz. Kültür ayağımız var. Şimdi Şiirt'in tanıtımı lazım. Bu tanıtımı biliyorsun tanıtım günleri yaptık. Bu sekizincisi yaptık. Hatta bu tanıtımda Canlıs yeni kapıda tanıtmadık. Büyüm en büyük tanıtımı İstanbul'un içinde yaptık. Bin pankart astık. Büyük düzünden kadar ve çok olumlu notlar aldı geliyorlar. Ya nereye gidese görüyoruz. 400 billboard, 350 LED ekranda sürekli döndü. 500 belediye otobüsünde 65'e 40 afiş astık. Aynı afişlerden 250 minibüsün arkasına açtı. Yani İstanbul'un sokakları, caddelerinde bile reklamını yaptık. Bu siirtin tanıtımı açısından çok önemli. Her yerde Sirt'i görmek. Tabii şu anda bir çalışmamız daha var tanıtımla ilgili. Siirt kitabı yapma. Bizim 50'ye yakın akademisyen grubumuz var. Bunlar çalışıyorlar. Fakat tabii bizim oradaki çalışmalar yetmiyor. Buradaki valiliğin ve investten yaptığı çalışmalarla birlikte birleştirip büyük bir sempozyum yapmak. Bu sempozyumu e, kültüründen tutun, ekonomisine kadar, mimari yapısından tutun, işte tarımına kadar, hayvancılığa kadar, her türlü arkeolojiye kadar, hepsini bir arada tutun. Ve bunların belki 20 ciltlik bir veya daha az veya çok olabilir ne olursa. Ayrıca bu dijital siirt kitabı yapma düşüncemiz var. Bunu da bizim internet sitesine koyup isteyen SİİRT'le ilgili resimleri, bilgileri elde edebilecek bir çalışmamız var. Ee, tabii e, sosyal yardımlar var. Kısa anlatıyorum. Sosyal yardımlar özellikle yardımları Türkiye'de yapıyoruz. Afrika'da yapmak istemiyoruz. Afrika'da İslami çalışmamız var. Oraya da değineceğim. Sosyal yardımlar, mesela Siyirt'te her sene takribi 25 bin kişiyi güldürüyoruz. Şu anda vakfımıza kayıtlı aile sayısı, fakir aile sayısı 3 bin. Ee, Allah razı olsun bizim burada vakıf başkanımız Nevzat amcalar her ay bir evi donatıyor. Ve sünnetler yaptık burada. Mesela bir çalışma yaptık, çok güzel inşallah bir daha yaparız. Ee, Nevzat Başkanı'nın öncülüğüyle dedi ki 40 çocuğu sabah namazı, akşam ayası, yasayı cemaatle bir bisiklet vereceğiz. Biz bir başladık 80 çocuğa çıktı. Evet. Şimdi e, vakıf böyle çalışmaları da var. Aynı anda Diyarbakır'da da, ha burada da iftar yapılıyor. Diyarbakır'da da keza gidirme ve iftar çalışmalarımız var. Yoloğu'da var. Sultan Gazi'de var. Yani şibelerin birçoğunda hatta Eskişehir'de dahi var. Az bile çok olsa var. Dolayısıyla SİİT Vakfı e, hem şibeleriyle hem merkeziyle sosyal yardımlarda bayağı etkin. Şimdi burada bir sürü hayrat işleri de var. Şu anda teşkilatlanma e, son derece güzel bizim. Mütevelli yönetim kurulu, iştişare yedi, akademisyenler grubu. Kadın kolları, gençlik kolları hepsi faal şekilde çalışıyorlar. Ee, Afrika'da mesela sosyal yardımı dediğim gibi biz orada sadece medresedeki talebelere şu anda orada yalnız geçen sene dediğim gibi 20-25 tane cami yaptık. 25'e yakın yaptık. Şu anda 3 tane camimiz inşaatta. Kazımiye, El Kazımiye medresesi 1500 kusur metrekare şu anda inşaat yapılıyor daha önce İsmail Faurulu Hazretleri Okulu İslami Okul Yetimhanesini yapmıştık o şu anda devam ediyor Dolayısıyla o talebelere bakmak yeterli oluyor orada oradaki insanlara para verip Komanya verip ben fazla ilgi görmüyorum onda Hatta elbise dahi niye Çünkü orada alışmışlar öyle böyle meyvadır şudur yiyorlar ama orada İslami çalışma gerektirir Dolayısıyla biz o misyonlara rakip olma yani onlara onlar ne kadar çalışırız biz daha çok çalışmamız lazım. Gerçi diğer İslam ülkelerde de çalışıyor. Ama bizim üzerimizin, ülkemize düşen oradaki misyonlara karşı ne yapıyoruz? Sünnet yapıyoruz. Geçen sene 1600 kusur kişi sünnet ettik. Nereden baksan bir 200 kişi Müslüman oldu. Gelip sünnet oluyor, Müslüman oluyor. Dolayısıyla ee, bu çalışmaları elhamdülillah bayağı meyvesini veriyor. Hatta şu anda yaptığımız İslami okul Soroti 400 bin nüfuslu bir şehir. İslam ağırlıklı bir şehir ve ilk İslam okulu. Ee, tam arkamızda bir tane Hristiyan okulu vardı. Şu anda çocukların çoğu bize gelince o kapandı. Hatta diyorlar ki verelim size. Hazır okul. Ancak yaptıktan sonra bakımı çok zor. Yani o çocuklara eee yiyeceğini, giyeceğini, hocaların aylıklarını karşılamak bayağı külfetli. Ama belki inşallah onu da ayarlarız diye. Orada günlük kurban kesiyoruz. Bayramda zaten kesiyoruz. Ee, sünnet yaptığımız dediğimiz söylemtiği bir çeşitli çalışmalarımız var o da elhamdülillah. Eee tabii bununla birlikte asıl hedefimiz siirtin büyümesi. Bunu da teşkilatlanmayı hem geniş tutup hem de e, ne yapabiliriz? Siirt'te mutlaka bir şeyler yapacağız Allah'ın izniyle. E, İstanbul'da şu anda iki yer daha yani bir genel merkezde haricinde bir binamız daha var. Ama iki yer daha bina, taziye evleri ve eğitim yeri yapma projemiz var. Projeler hazır. Her an başlayabiliriz onlarda. E, Yolova'da keza öyle bir düşüncemiz var. Siirt'te zaten söyledik. Diyarbakır ve Ankara'da mutlaka Ankara'da bir yurt, İstanbul'da bir yurt yapma düşüncemiz var. Ee, bu çalışmalar böyle devam ediyor. İnşallah arttırarak arttırarak devam edecek ve SİİRT'in hak ettiği yere gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü birlik ve beraberliğimiz olduğu zaman e, o zaman güçlü oluruz. Şu anda Allah hamdolsun yaklaşık 100 STK'mız var İstanbul'da. Tamamı vakıfla birlikte beraber çalışıyoruz. Bunu tanıtım günleri gördük. Sağcısı, solcusu, herkes geldi, elinden geleni yaptı. Yani bir kardeş olma çalışmamız var. E bu çalışma e, böyle de devam ediyor. Hatta bu pazar günü vakıfta gene bütün setekalara kahvaltı yapıp orada beraber çalışıyoruz. Siyet Vakfı tabii bunu da açtı. Şimdi Güneydoğu'ya Güneydoğulu çalışmalar yapıyoruz. Güneydoğu'nun ııı e, platformları var. Konfederasyonları var. Federasyonları onlarla da ilişkimiz var ve onlarla da e, çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bu çalışmalarımız inşallah e, devam edecek ve artacak ve SİİHT'in sesi daha gür hem siyasette hem diğer konularda. Yani şunu da hemen beyan ediyoruz. Bir, çok sesler diyoruz. SİİHT Vakıfı siyasetin SİİRT'teki ayağına biz hiç karışmıyoruz. seçilecek seçilecekler, Sizler seçsin. Ona biz asla kata ilgilenmiyoruz. Ama İstanbul'da bir fiil ilgilendiriyoruz ve mutlaka bizim orada iki dönemdir İstanbul'da milletvekilimiz yok. Mutlaka bir iki tane milletvekilimiz ve gelecek seçimde olmazsa olmaz mutlaka en az bir belediye başkanlığı almamız gerekiyor. Bunu da inşallah yapacağız. Çünkü o güce geldik elhamdülillah. Ee, şunu da söyleyeyim. Yani Siirt'in garsonu desem doğru olur ve kızmıyoruz. Eleştirenlere de kızmıyoruz. Bizim aleyhimize yazanlara da hiç şimdiye kadar hiç kimseye cevap vermiş değiliz. Onlara da kızmıyoruz. Çünkü bizim metodumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metodu. O nefsi için hiçbir zaman kızmamıştır. Biz de kızmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ettiği kadar.